Bunda başım çok büyük dertte. Ne oldu? Sayı canavarı sayılarımı yedi. Ha ha ha. Çok lezzetli sayılar yedim. ham ham. Yakalanmadan kaçmam lazım. Eyvah sayı canavarı. Ben şimdi ne yapacağım? Bu sayıları nasıl bulacağım? Üzülme Selçuk. Eksik sayıları birlikte bulabiliriz. Hatta videoyu izleyen arkadaşlarımız da bize yardım edebilir. Denemeye ne dersiniz? Hadi videoyu durdurun ve bu sayıları bulmaya çalışın. Bence arkadaşlarımız sayıları buldular. Funda, söyle bakalım bu sayı için ne düşünüyorsun? Ah bir düşüneyim. Belki bu sayıdan önce gelen sayılara bakarsak daha kolay bulabiliriz. Hmm... Ah burada dört var, beş, altı ve yedi. Harika. Peki ya bu? Ee, 13'ten sonra hangi sayı gelir acaba? Funda belki arkadaşlarımız bize yardım edebilir. Çok iyi fikir. Evet arkadaşlarımız doğru cevabı buldular. Peki sen bu sayıyı nasıl bulursun? 13'ten sonra hangi sayı gelir? 13'den sonra 14 gelir. Evet, doğru. Çünkü 15'ten önce gelen sayı da 14'tür. Evet. Anladım. Şimdi sırada bu sayı var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? Eksik sayıdan sonra gelen sayılara bakalım yine. Evet, evet bu şekilde. Bu sayının kaç olduğunu bulabiliriz Selçuk. 37, 38 ve 39 varsa e, bu sayı 36 olmalı. 37'den önce 36 gelir. Kesinlikle. Peki ya bu? 36'nın tam altındaki sayı kaç? Bunun için başka bir yol izleyeceğim. Yukarıdan aşağıya doğru sayacağım. Ooo oh, Funda, bunu nasıl yapacaksın? 6 ile başlayacağım. Sonra 16, 26, 36. Sanırım ne yapmak istediğini anladım. Bu sayıların hepsinde 6 var. Evet, İşte bu yüzden bu sayı 46 olacak. Çok mantıklı. Burada 26 vardı. Burada da 36. Ve bu sırada kılı sayılarda olduğumuz için bunun 46 olması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Peki ya bunlar Funda? Buradaki sayılar kaç olmalı? Hadi arkadaşlarımıza soralım. Videoyu durdursunlar ve bu sayıları bulmaya çalışsınlar. Harika olur. Tamam, şimdi sıra bizde. Bunları nasıl bulacağız? Bir bakalım. Burada arka arkaya üç tane sayı var. Bunlardan önce ve sonra gelen sayılar 81, 82, 83, 84. Doğru, 80'li sayılardayız. Ve nasıl burada 1, 2, 3, 4 diye sayıyorsak, burada da 81, 82, 83, 84 diye sayabiliriz. Evet, ve 84'ten sonra da 85 gelir. Evet, nasıl burada 4'ten sonra 5 geliyorsa, 84'ten sonra da 85 gelir. Bingo! Ve bu da... 86. 86. Çok heyecan verici bir alıştırma yaptık funda. Çok da eğlenceliydi Selçuk. Hayır olamaz. Sayı canavarı geldi. Yeni sayılar gelmiş. Hmm, ben de çok acıkmıştım.